Merhaba sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili başak burçları geçtiğimiz sene ay düğümlerinin balık ve başak aksını ikizler ve yay hattından almış oldukları karı görünümlerle beraber biraz zor geçirmiş olabilirsiniz. Bazı kadersel dönüm noktalarından geçmiş olabilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınız ve ev yuva dengeniz arasında bir seçim yapmış e, olabilirsiniz. Kariyer hayatınıza dair de bir takım şans ve fırsatlar ile karşılaşmış olabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu sene ise Jüpiter her sene olduğu gibi burç değiştirip balık burcuna geçecek. Aynı zamanda ay düğümleri de ikizler ve yay aksını terk edip akrep ve boğa aksına yerleşecek. E, bu sizin için daha şanslı bir yerleşim olacaktır. Özellikle ay düğümlerinden çok güzel açılar alacaksınız. 2021 senesine nazaran baktığımız zaman daha destekleyici bir e, görünümün hakim olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bakalım 2022'de sizleri neler bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalımı takip eden veya henüz yeni karşılaşan arkadaşlar abone olarak ve bildirimleri açarak destek olursanız anında yeni gelen videolardan haberdar olmuş olur. Aynı zamanda yeni videolar için beni motive etmiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şimdi ise bakalım 2022'de Sizleri neler bekliyor? Öncelikle e, Jüpiter transitinden bahsedeceğim. E, burada çok fazla detaya girmeyi düşünmüyorum. Zaten aylık yorumlarla, haftalık yorumlarla, önemli görmüş olduğum tarihlerle e, ilgili videoları paylaşıyorum. O yüzden şöyle genel bir şablon oluşturmak maksadım. Hangi gündemler hayatınızda olacak, nelerle uğraşacaksınız senenin genelinde vurduğumuzda? E, bunlara değiniyor olacağım. Kişisel gezegenlere çok fazla değinmeyeceğim bu sebeple. Jüpiter transiti ve aynı zamanda tutulmalardan bahsediyor olacağım sizlere. Sevgili Başak Burçları. Evet Jüpiter balık burcuna geçiyor dedik. Geçtiğimiz sene Jüpiter kova burcundaydı. Sizin haritanızın 6. evindeydi. Ee, Tabi burada Satürn'ü de misafir ettiğiniz için iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı bir takım şanslar elde etseniz de tam da istediğiniz kıvama ulaşamamış olabilir bir takım konular. Ee, bu nedenle ya Jüpiter benim iş hayatımda, rutinlerimde veya sağlığımda şanslar getirecekti ne oldu diye soruyorsanız. işte Jüpiter balık burcuna geçtikten sonra tam olarak kendi fonksiyonunu, kendi potansiyelini hayata geçirmeye başlayacak arkadaşlar. Çünkü Jüpiter Balık burcunda gerçekten e, o bizim klasik anlamda bahsetmiş olduğumuz bereket, şans, bolluk ve mutluluk enerjisini getiriyor olacak. Siz bunu hangi evinizde yaşıyorsunuz? Yedinci evinizde. Nedir 7 ev? İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler alanında. Burada bir bolluk bereket var. Özellikle e, bu süreçte başak burçları yeni bir takım ortaklıklar kurabilir. Belki birden fazla ortaklık teklifiyle haşır neşir olabilir. Aynı zamanda evlilik gündemleri de ye keza bekar olan başak burçları için söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Burada eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hoşgörülü yaklaşımları, olaylara geniş bir perspektiften bakan, Bilge bir insan oluşu veya olaylara karşı bilge yaklaşımı size oldukça rahatlatacak gibi gözüküyor. Hatta bazen karşı tarafın bu kadar sakin, bu kadar hoşgörülü, bu kadar neşeli ve iyimser tavırları altında da ezilebilirseniz yükselen burcunuza karşıtlık yaptığı için gerçekten bir şekilde partnerleriniz ve ortaklarınız tarafından destekleneceğiniz, onların sizin hayata karşı duruşunuzu pozitif yönde etkileyeceği, zaman zaman da sert etkilerle e, aslında güzel hayat deneyimleri bırakacağı bir yıl olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda güzel anlaşmalar ve sözleşmeler adına da şanslı olacaksınız. E, burada tabi bir takım gizli düşmanlıklar veya açık düşmanlıklar varsa yani eşle alakalı sıkıntılar varsa uzun zamandır devam eden bunların artık e, ayuka ay çıkması daha çok gözle görülür hale gelmesi veya daha çok büyümesi gibi etkileşimler de olacaktır Jüpiter'in sert açılarında. E, ama yine de bir şekilde bu sene birlikte olmaktan, birlik olmaktan menfaat elde edeceğiniz tek başındalıktansa birileriyle işbirliği halinde ilerlemenin daha büyük fayda sağlayacağı bir yıl olacak gibi gözüküyor sevgili başaklar. Bu sene aynı zamanda balık burcunda jüpiter Neptün kavuşumu yaşanacak. Nisan ayı civarında tam görünüm meydana gelse de aslında bahar ayları boyunca bu şanslı etkiyi hissedeceğiz. Bahar ayları bence bu sene gerçekten tam anlamıyla bahar olacak. Ben bu kavuşumu çok önemsiyorum. Çünkü hem Jüpiter hem de Neptün balık burcunun yönetici gezegenleri olduğu için balık burcu temasının hakim olduğu hayallerin Hayata geçmeye başladığı, özellikle sanatsal e, meselelerin ön plana çıktığı, mistik konuların ve spiritüel konuların ön plana çıktığı, ruhumuzu beslediğimiz alanların ön plana çıktığı bir e, bahar ayları olacak gibi gözüküyor. Siz yine bu etkiyi yedinceğinizde yaşıyorsunuz. Gerçekten e, bu sene hayalinizdeki partner'e kavuşabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Yani... Tam da aradığım insan hani o hayallerimizdeki e, prenses ve prens figürleri vardır ya o figürlere uygun bir insanla tanışmanız veya böyle bir insanla aşırı olmanız mümkün. Bir ortaklık mı kurmak istiyorsunuz? Bir evlilik mi yapmak istiyorsunuz? Bir partner arayışı içerisinde misiniz? Gerçekten o insana kavuşmanız için hiçbir engel yok gibi gözüküyor. Hatta o kadar hayallerinizin ötesinde olabilir ki. Siz bile şaşırabilir. Bu yoğunluk karşısında e, bir takım sorunlar da yaşayabilirsiniz. E, Tabi burada aynı zamanda düşmanlıklar, düşmanlıklar varsa size karşı yapılan bazı e, oyunlar entrikalar varsa bunları da sezgilerinizle hissedebileceğinizi söyleyebilirim veya bunları sezmenizde yardımcı olacak bir kişinin hayatınıza girecek yani bu sene sanki bir kişiden ciddi anlamda destek göreceksiniz sevgili başak burçları bu kişi oldukça maneviyatı kuvvetli oldukça mistik tarafı kuvvetli ve balık burcu temalarının e, ön plana çıktığı bir kişi olabilir, bir sanatçı olabilir, e, mistik konularla ilgilenen birisi olabilir, e, bir dini guru veya lider dahi olabilir. Ama maneviyatın çok fazla ön plana çıkacağı ve bu kişinin hayatınızda umulmaz bir dönüm noktası oluşturacağını söyleyebilirim. 12 yıllık bir döngüden bahsediyoruz ve Jüpiter-Neptun kavuşumu e, bizim ömrümüz boyunca bir daha aynı derecede söz konusu olmayacak. O yüzden oldukça önemli. Özellikle dereceler tetikleniyorsa kişisel doğum haritanızdan. Sevgili başaklar bakalım neler olacak ee, yaşayanlar yorumlarda paylaşırsa çok sevinirim. Ben de heyecanla bekliyorum sizlerin adına. Evet bu güzel haberlerden sonra gelelim ay düğümlerine. Ee, videonun başlangıcında da söylemiş olduğum gibi ikizler ve yay aksından çıkıp bu sene ay düğümleri akrep ve boğa aksına yerleşecek. Ee, bu da toprak ve su grupları için oldukça destekleyici bir görünüm olacak. Sizin için de aynı şekilde. Ee, akrep ve boğa aksı. Haritanızın üçüncü ve dokuzuncu ev aksını tetikliyor olacak e, sevgili Başak Burçları. Güney düğümü Akrep Burcu'na yani üçüncü elinize yerleşirken Kuzey Erdüğüm ise dokuzuncu elinize yerleşmekte. Burada sanki e, belli bir kısır döngüde belli bir çevre içerisinde belli zihin kalıplarıyla belli yargılarla ilerliyorsunuz. Ama bu sene ufkunuzu daha geniş tutmanız gerekiyor. Farklı limanlara yelken açmanız gerekiyor. Belki sosyal medyadan veya internet üzerinden kendinizi duyuracağınız belki hukuksal süreçlerde kader Farsal dönüm noktaları yaşayacağınız, belki uzak memleketlere taşınacağınız, yeni eğitimlere başlayacağınız ve yeni insanlarla tanışacağınız bir gündem ortaya çıkacak. Sanki hayat görüşünüzü değiştirmeye başlayacaksınız ama bu sizi ilk başta çok fazla zorlayacaktır çünkü bağlı olduğunuz düşünce yapısına ve çevreye bir şekilde takıntı halinde tutunma eğiliminiz olacaktır. Bunu kırarak bundan sonraki aşamalarda aslında böyle de bir dünya varmış. Böyle de insanlar varmış diyeceğiniz e, tutulmalar sürecini yaşayacaksınız gibi gözüküyor. E, tabii ki her tutulma aynı oranda etkili olmayacaktır ama 2022 size artık bir keşif ve yeni bir yola yeni bir bakış açısına doğru ilerlemek gibi gözüküyor ve hayatınıza yine e, 7. ev paradigmasından söyleyebileceğim gibi farklı bakış açısına sahip yeni insanlar katılabilir ve bu insanlar gerçekten sizin hayatınızda dönüm noktaları oluşturabilir gibi gözüküyor. Evet 30 Nisan tarihi Geldiğimizde ilk tutulmamızı yaşıyoruz. Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet, bu tutulma 9. evinizde Aslında bu başlangıç bahar aylarından itibaren kendisini göstermeye başlıyor zaten. Nisan ayında Jüpiter Neptün kavuşumu var. Nisan ayı sizin için oldukça önemli olacak yeni bir dünyaya sanki açılıyorsunuz. Ali harikalar diyarında gibi bir dünyayı bir insan size sunuyor gibi. Çok fantastik anlattığım farkındayım ama gerçekten bu şekilde olmasını temenni ediyorum. Evet Mayıs ayında devam ettiğimizde 16 Mayıs tarihinde ise bir ay tutulmamız var. Akrep Burcu'nun 25 derecesinde meydana gelecek. Nisan ve Mayıs aylarında gördüğünüz gibi hayatımızdaki gündem maddeleri boyut değiştirmeye başlıyor. İletişim, sosyal medya... E, kitlelere ulaşmak, yeni insanlar, yurtdışı, çevre değiştirmek, yeni bakış açıları, yeni fikirler üzerine odaklanacağınız bir sene ve e, bu tutulmayla beraber, Mayıs tutulmasıyla beraber özellikle yakın çevrenizle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi hakim olacak. Sanki çevrenizde sizin arkanızdan iş çeviren, size çok da hitap etmeyen, sizi kıskanan, eleştiren veya yargılayan insanlar varsa bunlarla artık aranızda duygusal bir mesafe koymaya başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Ve e, Nisan Mayıs ayında başlayan gündem Ekim ve Kasım'a kadar da devam edecek bir süreci içeriyor esasında. 25 Ekim tarihinde ise e, Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Akrep Burcu'nun 2 derecesinde yaşayacağız bu tutulmayı. Bu tutulmayla da beraber artık yeni bir çevreye giriyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni bakış açılarını benimsiyorsunuz. Ve yeni anlaşmalar, sözleşmeler veyahut yeni zihin yapıları. Zihninize sanki bu sene format atıyorsunuz sevgili başak burçları. E, hayata karşı bakış açınızı değiştirmeye başlayacaksınız. Kasım ayına geldiğimizde ise yılın son tutulması ortaya çıkıyor. Bu tutulmayla beraber de artık eski düşünce yapılarınızı biraz daha e, dogmatik düşüncelerinizi bırakacağınız. Belki... Farklı bir şehire, farklı bir ülkeye taşınacağınız, yeni bir eğitim serüvenine başlayacağınız bir gündem olacak. Hayatın şu zamana kadar size adil davranmadığını düşünüyorsanız, belki de bakış açınızda veya çevrenizde bir takım sıkıntılar olduğunu fark edebilirsiniz. Ve e, bu bakış açısıyla beraber de hayatınıza yeni Ufukların açıldığını gözlemleyebilirsiniz. Yani olay tamamen aslında sizin düşüncenizden kaynaklanıyor gibi gözüküyor ve bunu keşfetmeye başlayacaksınız. Gerçekten bir keşif senesi bol bol okuyacaksınız, bol bol araştıracaksınız. Çok fazla insanla diyalog halinde olacaksınız ve yeni şeyler öğrenmek için büyük bir hevesiniz olacak gibi gözüküyor. Sevgili Başak Burçları siz zaten çalışmayı çok seversiniz, disiplini çok seversiniz, sorumluluk sahibi insanlarsınız. Bakalım bu sene hangi yargılarınızdan kurtuluyor olacaksınız. Evet senenin genel tablosunu bu şekilde çizebiliriz. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir mutlu bir sene olur aynı zamanda sizler için. Gerçekten sizin ee, yorumunuzu yaparken daha çok heyecanlandığımı fark ettim. Umarım güzellikler sizleri bulur. Kanalıma abone olarak destek olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusalsoylece hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneleriniz olsun. Hoşça kalın. <gülüyor>